Murat. Sultan I. Murat 1326 yılında Bursa'da doğdu. Babası Orhan Gazi, annesi Nilüfer Hatun'dur. Bizans Kilisesi'ne göre bir kafir ve İsa düşmanı olarak görülen Murat, fethettiği yerlerde yaşayan Hristiyan halka iyi davrandığı için onların sevgisini kazanmıştır. 1382 yılında Murat Hüdavendiger ismini almış ve öyle anılmaya başlanmıştır. 1. Kosova Savaşı'ndan sonra savaş alanını gezerken Sırp asilzadesi Milos Obravic tarafından hançerlenerek şehit edilmiştir. Her gün yeni bilgiler için lütfen beğenip takip etmeyi unutmayın.